Allahum salli ve selim ve barik ala seyidina Muhammedin ve ala alihi adede inamillahi ve iftali. Cenab-ı Hakk'ın Hadid Suresi'nin 16. ayeti i kerimesine geldiğimizde 15. ayeti i kerimede ifade edilen nar ve nurun hikmetiyle kutu adı Medine içerisinde yaratılışın kavramlarının ekseliyetle bulunduğu 1. cildin içindeki yürüyüşümüz devam ediyor. 11. bölümdeyiz, 11. cüzdeyiz ve bugün sizlerle beraber haşyet üzerinde konuşmaya niyetliyiz. Zira Allahu Züccelal Hadid suresinin 16. ayeti kerimesinin hemen başında iman edenlerin Allah'ı anma, Allah'ı zikretme ve ondan inen zikir sebebiyle Kur'an-ı Kerim ve dahi ondan gelen vahiy ilahi sebebiyle kalplerinin ürpermesinin zamanı daha gelmediğini sorusunu vahyediyor Rasûl-i Kibriye aleyhissalâtu vesselam Efendimiz'in dininden. Hakikat o ki haşyet, insanoğlunun sadece bir şeyden korkusu üzerine değil. Yaratılışın hikmetinde var olan bir değer aslında. Haşyet, temel olarak ifade edilmek gerekirse var olan korkuyu örten bir örtü. Korkunun varlığı ve korkunun gerekliliğini ikinci bölümde ifade etmeye çalışacağız. Ama haşyet kelimesinde genellikle usulü e, maalde hareket edenler geneline itibariyle bunu bir korku olarak ifadelendirmişlerdir. Çünkü haşyet kelimesinin aslında sadece ürperti olarak tam anlamıyla bir Türkçe karşılığı yok. Arabi olan bu ifade ise özellikle Arap dünyasında yaşayanlar için korkuya karşı dirayetle durabilmek için duyulan ihtiyacın bu kavramın karşılığı olarak kullanılmaktadır. Yani çölde gezen herhangi bir adamın haşyet sahibi olduğunu söylemek, Arabi dünyada şu anlama geliyor, etrafta korkutucu çok fazla şey olsa bile haşyet sahibi bir adamdır. O korkuları örten, o korkuları içeride tutan, baskılayan değil, o korkunun ortaya çıkarak çölün ortasında bağırıp çağırmaktan onu engel tutan bir kuvvet olarak ifade edilir. Anlıyoruz ki haşyet, İnsanoğlunun Rabbinden korkmaması için ona takdir edilmiş yaratılıştan gelen temel özelliklerden birisi. Öyleyse bu özellik insan oğlunun değil bütün varlığın içerisinde bir karşılık bulmuş olmalı. Bunu bu masanın mukavemet gücünden biraz daha farklı ele almakta fayda var. Çünkü bu masanın mukavemeti üzerinde taşıyacağı ağırlıklarla ilgili. Ama haşyet biraz daha geniş bir kavram. Yani bu salonda herhangi bir şekilde bunun üzerine su dökülse, ateşle yaklaşılsa, bunun fiziki özelliklerini ve kimyasal özellikleri ortadan kaldırılmaya istense, mukavemetten daha geniş bir özellikten bahsetmeliyiz. Yani bu masanın üzerindeki tablanın diğer tablolara göre haşyet sahibi olduğunu söylersek eğer, bu tablonun sadece daha mukim, daha mukavemetli olduğunu değil, aynı zamanda bu masanın üzerine bir su döküldüğünde veya ateşle yaklaşıldığında veya kesici bir aletle bıçakla üzerinden geçildiğinde daha zor yanan, kolay kolay şişmeyen, hatta suyun içine atsanız yüzer tarzında ifade edilen, üzerinde bıçakla bir şey kesmeye kalktığınızda üzeri kolay kolay çizilmeyen anlamına geliyor. O halde maddenin içerisinde kendinden beklenen ilk fiziksel özelliğin haricinde ona onun üzerine meydana getirilebilecek başka özelliklere karşı da doğal olarak gelişmiş olan diğer güçlere aslında toplu halde haşret diyoruz. O halde insan onun cesur olmasının biri üzerinde bir şey bu. Çünkü cesaretin test edildiği yer ekseriyetle bir olay yaşandığında kendisine karşı bir saldırı gerçekleştiğinde insanoğlunun orada durmaya devam etmek isteği olarak arz edilir. Oysa ki cesaretten daha kıymetli olan, daha önde olan bir özellik daha var. Haşyet. O öyle bir şeydir ki karşınızdaki düşmanın sizde eğer bu özellik varsa size yaklaşmasını bile ondan vazgeçirir. Elbette bu kelimeyi haşyet olarak adlandırmaz. Belki buna çok cesur kelimesiyle adlandırabilir. Ama haşyet sahibi bir adamın yanına vardığınızda ondan sadece cesurca olduğu durması değil, kendinden beklenilmeyecek bir şekilde kendini koruyabilme kabiliyetine sahip olduğunu ifadelendirmek için Türkçe'de bir kelime bulamayız. O yüzden bulmak zorunda olduğumuz kelime karşımızda Kur'an-ı Azimüşşan'da Allah-u Zülcelal'in vahyettiği, Resul-i Kibriya vesselam'ın beyan ettiği üzere haşyet üzerindedir. Ve bu haşyetin bu dünyada aslında tam olarak görülmediği de bilinmelidir. Bu dünyada bizim işimize yarayan bir gerçektir. Ama ahiret diyarındaki bu özelliğin en önemli karşılığı bir önceki derse atıfta bulunursak eğer bir şeyi ateşten koruduğu gibi nura yaklaştıran demektir. Çünkü nur ve narın aynı kökten geldiğini söylemiştik. Rabbul alemine yanaştıkça onun sevgi ve muhabbetine doğru gittikçe tarih boyunca bütün ulema bunu ateşe yaklaşmak, gönlü kalbi kavurucu bir şey olarak adlandırmış. O halde nurun üzerinde var olan o büyük mekanizmadan doğan dehşetengiz bir enerji belki de insanoğlunun kalbine sıkıştırmaya başlıyor. Yaklaştıkça çarpıntısı artıyor ya insanın en sevdiğine yaklaşırken. O anda ölecek zannediyor ya herkes kendini, içinde bir anda ateş basıyor ya Sevgiliyi gördüğünde bir insanı. O halde o ateşin basması, belki de o ateşin basmasına karşılık insanı koruyan o hakikat, haşiyet olarak beyan edilmelidir. Çünkü öyle bir haşiyettir ki, Rabbul Alemin'i arzu eder. Çünkü biraz önce cesaretle haşiyetin arasındaki farkı beyan ederken, bu haşiyetin doğal bir gerçeklik olduğunu ifade etmiştik. Cesaret zaman zaman geliştirilebilir. Ama haşiyet dediğimiz şey, insanın imanıyla beraber var olan imansız dahi olsa diplere çöküp zayıflayan bir anahtar, bir kap, bir dış yapı olarak ifadelendirilmelidir. Bugün yeryüzünde insanların üzerinde haşyet kabı olmasaydı eğer tecelli ilahinin sürekli devamlılığının altında ifade etmek gerekir ki hiçbirimiz yaşayamazdık. Zira ayet-i kerimede biliyoruz ki Hazreti Musa Efendimiz'e vahyedildiği anda Cenab-ı Hakk'ın tecelli ilahisi biliyorsunuz ki dağ olmuştu. Ve dağ neredeyse eriyip kül olacaktı. Yanıp yıkılacaktı. Herkes bu büyük enerjinin altında bugünün tabiriyle kavrulup gidebilirdi. O halde insanoğlunu sürekli tekrar eden yaratılışın o muhteşem tecellisinden koruyan nedir? Bir insanın bir defa dahi olsun es el-azim dediğinde üzerine binen enerji yükü eğer insanı koruyan haşet gibi bir koruma kalkanı olmasa insanı ne hale getirir? Zira bahsi geçen zat Allahu Zülcelal kendisinin zikredenlerle beraber oturduğunu yine kendisi ifade etmiştir bizlere. O halde anlıyoruz ki hem bizi ona yaklaştıran hem bizi onun büyüklüğünün azametinin tecellisinden doğan o ağır yükten koruyan yine o haşiyettir. O öyle bir şeydir ki Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'a vahiy indinde Ashab-ı birinin ayağı Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Efendimizin dizinin altında kalı vermişti. Ve o gün anlatırken kayıtlarda şöyle diyordu: Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy indiğini anlamıştık. O esnada hafifçe teninde bir solgunluk, tabir caizse böyle bir halsizlik gelirdi. Ve o anda ayağımın üzerinde ayağının ağırlığını hissetmeye başladım. Vahiy biraz daha devam etseydi, arttıkça artan, şiddetlendikçe şiddetlenen o ağırlığın ayağımı kıracağından korkmuştum. O halde bahsettiğimiz hakikat, Elbette ki en zirvede Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Efendimize ait. O halde anlıyoruz ki onun hadislerinden doğan sünnet-i seniyenin uygulanması insan oğlunda o haşiyetin tabir-i kumaşının da kapkalın olup kesip bir şekilde kendini korumasına vesile oluyor. Ve insan neyden korunduğunu bildikçe ehli takva olup ona doğru yolculuğa çıkıyor ki bu yolculuğun adına da elbette takva deniyor bir anlamıyla. Haftaya görüşmek üzere. Kanın sağlıcakla.